Elektrikli araçların iyiden iyiye yaygınlaşıp normalleşmesini sağlayan başlıca markalardan biri olan Tesla, başlangıçta günlük kullanım için araç üretiyordu. Ancak sonrasında tanıtılan Cybertruck ve Semi tır modelleriyle birlikte biraz da iş dünyasına giriş yapmaya başladı. Ve 17 Kasım 2017'de bahsettiğim bu Semi tır modeli duyuruldu. Seri üretimde 2019'da başlayacak ama beklenen yıl geldiğinde hem Tesla hem de Elon Musk bayağı ölü taklidi yapıyordu. Birçok kişiye göre zaten böyle bir tırın üretilmesi imkansızdı çünkü Musk'ın anlatımına göre, bu Koca tır 0'dan 100'e 5 saniyede çıkacaktı. Ayrıca 800 kilometre menzile sahip olacak ve sadece 30 dakikalık şarjla 650 kilometre mesafe kat edebilecekti. Ağırlığı fark etmeksizin yokuşları dizel bir tıra göre kat kat daha hızlı çıkabilecek, inişlerde araç otomatik olarak kontrol altında olacak ve 1.6 milyon kilometre sonunda sahibine en az 200 bin dolar tasarruf ettirecekti. Anlayacağınız birçok kişiye göre böyle bir tırın var olması imkansızdı. Ancak geçtiğimiz haftalarda bu mucize gerçek oldu ve Tesla Semi 36.741 kilogram yükle 800 kilometre yol almayı başardı. Elon Musk ilk teslimatı da yine kendi elinden yaptı. Çita gibi hareket edebilen bir fil olarak tanımlıyor bu aracı. Bakalım Tesla Semi'nin bu kadar güçlü olmasını sağlayan ve devrim yaptıracak o özellikleri neymiş? Aslında hepsinden önce milyonlarca modelin ve alım-satım hacminin büyük olduğu günlük araç piyasasına ek olarak çok daha dar bir satış sayısına sahip olan bu alana girmek mantıklı mı? Bu sorunun kaynağı aslında Elon Musk çünkü kendisinin de söylemiyle Amerika'da bir yılda satılan araçların sadece %1'i tırlar. Yani çok dar bir alana giriyor. Yılda 15 milyon otomobil satılırken Amerika'da sadece 250 bin tane tır satılıyor. Ama Elon Musk'ın dediğine göre o biraz daha olayı çevreci bakıyor. Çünkü araçlardan salgılanan toplam karbon emisyonunun %20'sini tırlar oluşturuyor. Ek olarak içi de ciğerlerimize zarar verebilecek partiküllerin olduğu karbonun da %30'u yine tırlar tarafından salınıyor. Yani bu satış ve alış anlamında dar dediğimiz sektör aslında dünyaya çok büyük zarar veriyor diyebiliriz. Elon Musk da çok çevreci bir anlayışa sahip olduğu için bunu yaptığını söylüyor ama tabii işin ucuna biraz da para var yani. Ama biz öncesine gelelim SEMA'in tasarımına. Her şeyden önce aracın bir kurşuna benzediği söyleniyor. Bu sayede rüzgarı delebiliyor ve aerodinamik açıdan o kadar çok avantaj sağlıyor ki hem yakıt tasarrufu yapıyor hem de hız konusunda biraz daha ileri taşınıyor. Araç toplam 3 motor üzerine kurulmuş. Arka tekerlerdeki tek motor Tesla model S-Plate'deki motorla birebir olarak aynı ve araç düz yolda normal seyrederken aktif oluyor. Sabit güç harcadığı için hem stabilizasyon hem de enerji tasarrufu sağlıyor. Ki s Plaid'deki yani günlük bir araçta kullanılan motoru bu tırda da kullanabilecek bir teknoloji geliştirmek, üretim verimliliği anlamında mükemmel bir gelişme. Ön tekerde ise amacı tork üretmek olan iki motor bulunuyor. Yani araç rampalara ya da yokuşlara gelirse bu motor devreye giriyor ve daha rahat hem de daha hızlı iğmelenme sağlıyor. Burada da Tesla'nın günlük araçlara nispeten gerektiğinde çok daha güçlü motorlar üretebileceğinin bir kanıtını görüyoruz. Ayrıca bu motorlar arasında geçiş yapmak için de sürücülerin hiçbir şey yapmasına gerek yok. Günlük araçlarda böyle bir turbo motoru olur ya böyle pedala basarız sonra daha sert bastığımızda o turbo motor devreye girer ve araç biraz daha fazla ses çıkarıp böyle bir öne atılır. Burada da aslında sistem aynı yani pedala basış sertliğinize göre gereken motor aktif hale geliyor. Daha güzel tarafı da araçta herhangi bir böyle fazladan ses ya da böyle anlamsız atılım falan hissetmiyorsunuz. Bahsettiğim bu sesin bu arada sadece içten yanmalı motorlarının araçlarda olduğu düşünebilirsiniz ama yani elektrikli araçlarda da böyle sağlam bir pedal yaptığınızda yine <gülüyor> o motorun bağırışını duyabiliyorsunuz. Burada öyle bir bağırmanın olmayacağını söylüyorlar. Kullanım konusunda müthiş bir rahatlık sağlamıştır anlayacağınız. Şoför alanında ise yine yeni nesil araçların neredeyse tamamında olan kablosuz şarjlar onlar bunlar yani klasik teknolojik gelişmelerin hepsi içine entegre edilmiş. Ama ilginç tarafı şu burası tek kişilik. Şoför tam ortada yer alıyor. Tasarım ona göre yapılmış. Sağ ve solu eşit bir şekilde görebiliyor. Yine sağında ve solunda iki tane ekran var. Bu ekranlar sayesinde hem yol hem de araçla ilgili birçok bilgiyi elde edebiliyorlar. Bu gelişmeleri gördüğümüzde aslında bir otonom sürüş beklentisi oluştu bizde ama bununla ilgili bir şey söylemediler. Belki yıllar sonra bu da gelebilir ama hani bu araç 2019'da gelecek dediler. 23'te geldi neredeyse. Otonom sürüşte kim bilir ne zaman gelir yani onu bilemiyoruz. Güzel bir şey anlatacağım. Bununla da bu beni heyecanlandırdı çünkü. Sürüş alanındaki en büyük yeniliklerden birisi de aslında kamyonlar, tırlar yani büyük araçlar için en zorlandıkları şey olan yokuş aşağı inişler de var. Şimdi normalde tır şoförleri yokuş aşağı inerken belli bir hız kazandığı için o hızı kontrol edebilmek adına sürekli vites değiştirirler. Hafif hafif frene basarlar. Tek de basamazlar çünkü fren ısınabilir ve yani Allah korusun bir kazaya yol açabilir. SEMA'yı tasarlarken bu durum düşünülmüş ve rejeneratif fren adında bir sistem geliştirilmiş. Şimdi bunun anlamı ne? Burada araç fren yaparken artı bir enerji üretiyor ve ürettiği enerjiyle frenleri tekrar soğutuyor. Yine fazla enerjiyle pile aktarılıyor. Yani bu normalde şoförlerin zorlandığı durumda SEMA'yı kullanırken artı sağlayabiliyorsunuz kendinize. Yani burada hem güvenlik hem tasarruf hem de kolaylık anlamında güzel bir geliştirme daha yapıldı. Şimdi bunların hepsini anlattım ama Tesla SEMA'ın en büyük devrimi tabii ki doğal olarak elektrikli olması. Peki böyle bir araç gerçekten dizel araçların önüne geçebilir mi? Pili ne kadar dayanıklı ya da ne kadar kullanışlı? Bunun cevabını aslında şöyle verebilirim. Eğer Kuzey Amerika'da bir şirketiniz varsa sizin için çok iyi olacak. Çünkü Tesla bu bölgede gerçekten çok geniş bir şarj istasyonu ağına sahip. Bu arada araçtaki toplam pil boyutunun ne kadar olduğu söylenmedi ama 1000 MW gibi bir beklenti var insanlarda. Bunu da tabii ki hızlı şarj etmek normal bir günlük araca göre çok daha zor olacak diye düşünerek daha hızlı şarj adına yeni geliştirmelerin de yapıldığı söyleniyor. Ayrıca tüm istasyonlara güneş panelleri yapılacak. Bu sayede de iş için alınan bu aracın bir sekteye uğramaması için eğer elektrik kesintisi gibi bir durum olursa bu paneller sayesinde yine de araçlar pilini doldurabilecek ve yoluna sorunsuz devam edebilecek. Şimdi gelelim şu fiyat kısmına. Aracın fiyatı tam olarak açıklanmadı ama 200.000 ile 400.000 dolar arasında olması bekleniyor. Elon Musk'ın bir e, sistem kurabilmemiz adına bize şöyle bir örneği var. Bir elektrikli bir de dizel tırları yaptığınız 1 mil yolda elektrikli tırın 2.5 kat daha tasarladığı tasarruflu olacağını söylüyor ve bu şekilde 3 yıllık kullanım sonunda da ortalama 200 bin dolar kar edeceği söyleniyor yani tasarruf olacağı söyleniyor 200 bin dolar miktarında eğer aracın da fiyatı zaten 200-250 bin dolar civarında olursa yani onu kullanan şirketler için aslında çok büyük tasarruf anlamına geliyor ki ayrıca bu araçlar içten yanmalı motorlara sahip olmadığı için bozulma ihtimali çok daha düşük ve bozulsa bile çok daha uzun periyotlarda bozulduğu için de yine her türlü karı geçiriyor sizi ek olarak bazı bozukluklar uzaktan yapılan yazılım güncellemeleriyle çözülebiliyor yine araçta uzaktan edilebildiği için potansiyel arızalar önceden tespit edilip müdahale edilebiliyor. Yani pek çok avantaj sağlanıyor gerçekten. Peki bu anlattıklarımın hepsi SEMA'in ölümsüz olduğu anlamına mı geliyor? Elbette hayır. Tesla günlük araçlar için 8 yıllık ve ortalama 150 bin millik bir garanti veriyor. Yani bu süre tamamlandığında benim pillerim en az %70 kapasiteyle çalışmaya devam eder diyor. Ama bu tır için ne kadar garanti verileceği henüz açıklanmadı. Eğer benzer oranda garanti verilirse bu da 750 bin mil gibi bir mesafeye tekabül ediyor ve aslında bu bir tır için yani iş için kullanılan bir araç için çok düşük bir miktar. O yüzden bunun biraz daha fazla olmasını bekliyoruz ki 2024'te zaten 50 bin tane testle SEMA'in yollarda olacağı söyleniyor. Bakalım yeni özelliklerini ve açıklanmayan bazı özelliklerini de yine tır yollara çıktıktan sonra hep beraber göreceğiz. Peki siz bu tır hakkında ne düşünüyorsunuz ya da ileride belki TOG'dan böyle bir tır hamlesi gelir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Onun dışında lütfen kanalımıza abone olun ve videomuzu beğenin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.